Başör dolar 18,58-18,10 Altın 1.12,59 Borsa 568 ve Bitcoin 19.476 ile günlük serişle kapattılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyon olacak Kişi heyecanlandıran açıklama geldi Derdi, Derdimiz Aralık ayında asgari ücreti en uygun rakama Çıkarmaktır dedi Oyuncu Seda Bakan 40 günlük Bebeği İlahi için Mevlid okuttu Çok şükür dedi Genç kızı bıçaklayıp yakan adam olay günü annesini öldürmek için eve girmiş. Efsane kaleci İlker Kasilyas eşcinsel olduğunu duyurdu. Bu yolun verdiği yanıt büyük ses getirdi. 33 milyon liralık yüzüyle sahneye çıkan Ebru Gündeş olay oldu. Göstere göstere dans etti değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şeher, Şener sözleri geldi. Böyle elin bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir dedi. Atatürk'ün yapay zeka ile yapılan fotoğrafında yer alan FETÖ'cü tepki gördü değerli izleyenler ve bu haberimize gün özetinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.